Herkese merhaba arkadaşlar, Teknoloji Okulu YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Özgür Çetin. Bugün sizlerle birlikte çok taze, çok yeni ve çok özel bir haber konusunda bilgi vermek istiyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz bugün itibariyle Türkiye'de faaliyet gösteren sosyal medya şirketlerine 10'ar milyon TL ceza kesildi BTK yani Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından. Şimdi bu ceza neden kesildi, bu cezanın ne gibi etkileri olacak ve Önümüzdeki aylarda ne gibi bir süreç bizleri bekliyor? Bunların hepsini bu videoda sizlere anlatmaya çalışacağız arkadaşlar. Aslında olayın biraz da evveliyatı var. Evveliyatına baktığımızda karşımıza Ekim ayında yürürlüğe giren bir sosyal medya yasası çıkıyor. Bu yeni yasayla beraber Türkiye'de faaliyet gösteren ve günlük erişimi 1 milyondan yüksek olan sosyal medya ağlarına Türkiye'de temsilci bulundurma zorunluluğu getirilmişti arkadaşlar. Ve bu zorunluluk içinde bir aylık bir süre tanınmıştı. Ekim ayında başlayan bu yürürlüğe giren bu yasayla birlikte bir aylık bir süre verilmişti ve ne yazık ki Rusya merkezli VK dışında herhangi bir sosyal medya ağı ki bunlar içinde de var, Facebook'ta var, Instagram'da var, YouTube'da var, hepsi var. Türkiye'ye özel bir temsilci atamadı arkadaşlar ve Türkiye'ye temsilci atamadığı için biraz sonra ekranda göreceğiniz hatta şu anda koyalım ekrana ekranda şu anda görmüş olduğunuz süreç devreye girdi. Neydi bu süreç arkadaşlar? Şimdi o süreçten size bahsetmek istiyorum. Öncelikle yasa yürürlüğe girdiği andan itibaren 30 gün içinde bu sosyal medya ağlarının bir temsilci ataması gerekiyordu arkadaşlar. Bunu yapmadıkları için de kanun gereği onar milyon lira ceza verilmiş oldu bunların hepsine. Bugün zaten bu cezanın verildiği de resmi olarak açıklandı arkadaşlar. Bunu da bizde hem BTK tarafından duyuruldu hem de bakan yardımcısı Ömer Fatih Sayan tarafından da duyurulmuştu bu bilgi. Peki bundan sonraki süreç ne olacak arkadaşlar? Yani yürürlükteki yasa yasayla beraber ne gibi adımlar atılacak? Şimdi öncelikle yine ekranda görmüş olduğunuz bu tabloyu bir kez daha karşınıza çıkartayım. 30 gün içinde bu temsilci atanmazsa dedik, yani temsilci atanmazsa dedik bir 10 milyon TL ceza geldi. 30 gün içinde yine temsilci atanmazsa eğer, yani bu da 4 Aralık 2020 tarihini gösteriyor, 30 milyon lira ceza verilecek bu sosyal medya şirketlerine arkadaşlar. Yani eğer temsilci atamamakta ısrar ederlerse Türkiye'ye bunların hepsine 10 milyona ek olarak 30 milyon daha bir ceza kesilecek. 4 aralığa kadar yapılmazsa bu atama. Peki bir sonraki süreçte ne olacak? Eğer bir 30 gün içinde daha yine bir temsilci atanmazsa ki bu da 4 Ocak 2021 tarihini işaret ediyor. Türkiye'deki şirketlerin bu tarz sosyal medya şirketlerine reklam vermesine kısıtlama getirilecek. Yani yasak getirecek arkadaşlar. Bu da şu anlama geliyor. Eğer Türkiye'de bir iş yapıyorsanız dünyaya veya sadece Türkiye'de olabilir bu. Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal ağlar üzerinden reklam vererek bu işinizi geliştiriyor, büyütüyor ve devam ettiriyorsanız eğer temsilci atamazsa bu şirketler ne yazık ki yani Ocak ayından itibaren bu sosyal ağlara reklam veremeyecek arkadaşlar. Bu önemli bir e, yaptırım. Hem bizim için, yani kullanıcılar için de önemli bir sıkıntı olacak bir durum. Hem de şirketler için. Çünkü bu şirketlerin çoğunun Türkiye'den çok ciddi bir geliri var arkadaşlar. Google olsun... Instagram olsun ki Instagram biliyorsunuz Facebook'a bağlı Twitter olsun Türkiye'de ciddi reklam gelirleri olan şirketler hatta bunların birçoğunda çoğunda temsilcisi var bu arada arkadaşlar bu arada hani kafa karıştıracak bir konu olmasın bu bu şirketlerin Türkiye temsilcisi yok mu var aslında ama bu temsilcilerin büyük bir çoğunluğu ya pazarlama için bulunuyor ya da hani Türkiye'deki ilişkileri yürütmek için bulunuyor BTK'nın ya da e, mevcut yasadaki yürürlükte olan e, istenen temsilcisi on, o, o şekilde bir temsilci değil arkadaşlar Herhangi bir sorun olduğu zaman bir bir mesajın bir paylaşımı kaldırılması istendiği zaman aslında muhatap olacak bir temsilci isteniyor. Yoksa Twitter'ın da, Facebook'un da, Twitter'ın genelde pazarlama tarafı var sadece ama Facebook'un ve Google'un da Türkiye müdürleri, Türkiye'de çeşitli olan, görevde olan kişileri bulunuyor. Zaten Google Türkiye falan yazarsanız da bir resmi adresi de var, resmi bir şirketleri de var, bunu da belirtmiş olayım. Diyelim ki bu Ocak ayı geldi ve bu temsilci atanmadı diyelim ki. Herhangi bir sosyali atamadı ya da biri atadı ama öbürü atamadı diyelim ki. O zaman ne olacak? 3 ay daha süre veriliyor arkadaşlar. Şu anda ekranda yine gösteriyorum o tabloyu. 3 ay içinde de temsilci atanmazsa yani bu da Ocak'tan sayarsak Şubat, Mart, Nisan. Nisan, 4 Nisan itibariyle yani 4 Nisan 2021 tarihi itibariyle bu temsilci atamayan sosyal medya şirketinin diyelim Twitter atamadı, Facebook atamadı ya da işte ne bileyim YouTube, Google atamadığını varsayalım. Bu sosyal medya şirketinin internet trafiği, Türkiye'deki internet trafiğinden bahsediyorum tabii ki, %50 oranında kısıtlanacak. Takdir edersiniz ki bu da aslında hem bizim için sıkıntılı bir durum hem de o sosyal e, ağ için sıkıntılı bir durum. Yani umarız ki işler buraya gelmez ama eğer bir 3 ay daha beklenirse, yani Ocak ayına var 3 ay sayarsak. 4 Nisan itibariyle bu yaptırımda uygulamaya geçecek arkadaşlar. Son yaptırım ise, baktık ki yine olmuyor diyor. Yani yasadaki şeyleri anlatıyorum bu arada ben size. Bu benim kişisel fikrim değil. Eğer 30 gün içinde yine temsilci atanmazsa, yani Nisan ayından itibaren 30 günden bahsediyorum, 4 Nisan itibariyle 30 gün içinde temsilci atanmazsa, ki bu da yaklaşık olarak 4 Mayıs 2021'e tekabül ediyor, bu sefer de bu sosyal medya ağının, İnternet trafiki Türkiye'dekinden bahsediyorum tabii ki haliyle ve doğal olarak %90 oranında kısıtlanabilecek. İşte ekranda göstereyim tekrar bunları adım adım eğer temsilci atanmazsa başlarına gelecek olan şeyleri tek tek sıralanmış kanunda o yönetmelikte o yürürlükte olan sosyal medya yasasında. Eğer bunları yapmazlarsa Twitter, Facebook, Instagram ve benzeri sosyal ağların uygulanacak cezalar net bir şekilde açıklanmış durumda. Peki diyelim ki bu aşamalara gerek kalmadı. İşte diyelim ki bu bir ay içinde yani önümüzdeki bugün mesela ben bu videoyu 4 Kasım'da çekiyorum. 5 gün sonra 10 gün sonra Facebook, Google, Twitter neyse artık hangisi diyelim herhangi biri veya hepsi beraber tamam dediler. Biz buna karar verdik şey yapacağız, temsilci atamaya karar verdik dedikleri zaman ne olacak? Yeni sosyal medya yasasında bunun da karşılığı var arkadaşlar. O güne kadar kesilen cezaların dörtte biri tahsil edilecekmiş. Mesela Twitter dedi ki anladı bu sorunu ve Türkiye'nin ciddi olduğunu gördü. Dedi ki tamam ben temsilci atıyorum. Ne kadar borcumuz diyecek? 10 milyon lira ceza kesildi diyelim ki, bu birey içinde yanıtlarsa diye söylüyorum bunu. 2,5 milyon TL verecek ve Türkiye'de temsilci atadığında belirtmiş olacak arkadaşlar. Tabii bunlar Afaki öneriler, önergeler yani teorik olarak konuşuyorum. hiç atamayabilir de, belki bu süreçler sonuna kadar devam edebilir ve Mayıs ayından itibaren Twitter'a veda da edebilir çünkü 1910'da kısıtlanması demek bir sosyal on. Kullanılmayacağı anlamına geliyor Türkçesi aslında yani şu anki kullanımında. Çünkü zaman zaman geçmişte böyle sıkıntılar da yaşamıştık. Bilerek ya da bilmeyerek yapılan bazı sınırlamalar olmuş sosyal ağlar üzerinde. Kullanılamaz hale geliyor. O yüzden e, inşallah olaylar buraya gelmez diyoruz. İnşallah bu sosyal medya şirketleri Türkiye'de birer temsilci atarlar ve Türkiye'yi de ciddiye alıp en azından Türkiye'nin de bu e, taleplerine, isteklerine ciddi olarak kulak vermeye başlarlar diye temenni ediyoruz. Evet arkadaşlar, bu videoda sizlere sosyal medya yasasının getirdiği yaptırımlar, yükümlülükler ve önümüzdeki süreç hakkında bilgi vermeye çalıştım. Aslında biz tüketicileri ilgilendiren ilk konu, Biliyorsunuz Ocak ayından itibaren reklam verememe sorunu bu belki doğrudan tüketicinin sorunu değil ama aslında tüketici olarak aynı zamanda biz üreticiyiz de yani bir şeyler satıyoruz internette bir şeyler pazarlamaya çalışıyoruz ve bir şekilde çok ya da az bu sosyal ağları reklam amaçlı kullanıyoruz. Eğer bu sosyal ağlar Ocak ayına kadar herhangi bir adım atmazsa Ocak ayından itibaren reklam verme olayının da artık sonu gelmiş oluyor en azından sosyal medyada umarız işler o raddeye gelmez. O kadar ileri gidilmez ve sosyal medya şirketleri de Türkiye'de temsilcilik açar diye temennilerimizi bir kez daha hatırlatıyoruz. Konuyla ilgili merak ettiğiniz ya da bizim anlatmayı unuttuğumuzu düşündüğünüz bir şey varsa bu videonun altında bizlerle paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Youtube kanalımıza abone olmayı ve bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal aylarda takip etmeyi unutmayın. Farklı bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.